Önceki videomda birkaç kişinin Mooshin buluru sorduğunu gördüm ve bu videoda sizlere Mooshin buluru gösterdim. Daha fazla bunu gibi video istiyorsanız video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok çok çok çok çok mutlu olurum. O zaman oyunumuza geçelim videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere Motion nasıl kurulduğunu göstereceğim. Ee, öncelikle Motion Blur'umuz burada arkadaşlar yani bunu indiriyorsunuz artık nereden bulduyorsunuz hani YouTube'dan falan internetten bir yerden buluyorsunuz. Ee, indiriyorsunuz ve buraya geliyor hani buraya dediğim ben klasörü aktardım göstermek için. Ee, ondan sonra direkt kısa bir şekilde göstereceğim. Ee, Windows tuşuyla R tuşuna basıyorsunuz. Yani daha doğrusu şuraya çalıştır yazarak da yapabilirsiniz bunu. Buraya çalışır burada çıkıyor direkt. Ee, ondan sonra %appdata yazıyorsunuz. Sonra tamam'a basıyorsunuz. Ardından burada nokta craftrise var arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Buradan da şurada shader packs var. Buraya geliyorsunuz. Ee, bizim şimdi bizim motion blur'umuz da burada. Bunu da e, buradan alıp direkt bunun içine gönderiyorsunuz. Ondan sonra oyunda işte normal e, tekstü pack mantığı açıyorsunuz falan. Bu kadar basit yani. E, o zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk parttan geldik. umarım bu partı kazanırız. Bu arada bu video 50'ler gelirse çok mutlu olurum. Onu baştan bir söyleyeyim. Bu arada önceki videodan mı var biliyorum. Artık öğrendim yani sağ olsun. Bu arada önceki videoda izlemeyenler için kartlara koyacağım. Evet bildiğiniz üzere bu videonun konusu var, arkadaşlar motion bulur. Ee, şu anda da görüyorsunuz hani böyle güzel bir motion bulur var. Ee, bunu da istiyorsanız yani zaten açıklamaya linkini koyacağım. Ee, yani bence gayet güzel ve hoş bir motion bulur. Ee, bunu da hani olayıp böyle etrafı bulurlaması kafanı çevirirken güzel oluyor. Ama kılıçlar hani böyle biraz sıkıntı çıkıyor. Oraya bakın şimdi. Evet, ya bunu, bunun çözümünü tam olarak bilmiyorum ama bence gayet güzel bir motion bu. Yani o, o da bence zaten alışıyorsunuz. Ben böyle oynayamıyorum yani, daha doğrusu böyle olmadan oynayamıyorum. Ben böyle bayağı seviyorum hani zaten videolarda da, ee, full bunu kullanıyorum. Evet, yan beyze yetişemedik, inanılmaz. Ya, bir dakika. Evet düşürdük. E, tak kırık mı bu arada? Aynen kırılmışlar. E, çok hoş bir dakika Evet kırılmışlar değil mi? Aynen. Abi biz bir şey unuttuk. E, Yan Evet Yan zaten yokmuş bizim. Bu arada tekstüpek açıklamada ismi yazıyor zaten. E, her videomuzda yazıyor burada. Abiniz olsun. Seni ben düşürürsem çok güzel olurdu gerçekten. Bir dakika Neredesin sen? Evet En güzel bazı evi kardeşim Hoşçakal Evet artık bedvarsızda çok güzel bir şekilde alıştım artık sadece Skavers Artık Artık da çok güzel bir şekilde oynayıp video çekiyorum ve zaten videonun başında ben size öğrettim nasıl motion bulurak kullanacağınızı. Ee, videonun başını izlemeyenler de tekrar başa alıp izleyebilirler yani. Çok güzel bir şeydi orada anlatmıştım. Bu arada. canımız kardeşimizi de çok güzel bir şekilde kırdık. Seni bir şöyle yapalım. Hop sadece block kit yapıyor. Kestik mi? Kestik galiba. Hadi. Bunun eli niye böyle gözüküyor Ölümsüz mübarek. Yani çok yakındık aslında, tamamdır. Ee, ben bunu kıracağımı düşünüyorum. Obaaa! Hayır, hayır! Abi hayır! Envan açıldı, böyle bir şey olamaz! Evet arkadaşlar, diğer parttan geldik. Bu partta umarım güzel bir şekilde çıkarırız. Ee, önceki parti çok az bir farkla kaybettik ama olur böyle. Bence bunu kazanabiliriz. En var, sevgili kardeşim. Öldü mü? Ölmüş. Abi ne yapıyorum ben ya? Evet bu sefer işini bitireceğim. Aa zaten kırılmış. Tamam. O zaman şimdi ciddi... Evet şu anda gerçek anlamda adamın işini bitireceğim. Üf, çok güçlü ya. Evet şu... Şu anda ortaya geldik. Buradan biraz emralı toplayıp kendime elmas set dizmek istiyorum. Bir dakika bir dakika. Turuncu geliyor. Turuncu geliyor. Ol olmaz olmaz olmaz. Deli oyuncu, deli oyuncu Ateş topum var Deli oyuncu arkanda Deli oyuncu Deli oyuncu Bu, bu oyuncu deli arkadaşlar Hayır sen git Abi spread transfer, cıtır transfer yaptım ya, ya Sıçrama içtim. burası onun benzi değil mi ya O konuda emin miyiz Oksijen var. Hmm. Ah! Hayır, hayır. Ah. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Daha fazla bunu videoyu seyseniz, videolar like atmayı unutmayın Arkadaşlar ee, Hala beğenmedisiniz, e, beğenip kanala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.